Yo, what's up guys? It's our boy, the back again, video. Guess who? Guess who we are listening to today guys? Or guess who we are reacting to? It's Hydra. Oha, oha, oha, pardon, pardon, pardon. Bugün Hydra, Veronica'ya tepki veriyoruz. Nereni biliyormusunuz? İçe mi konuşuyoruz? Evet. evet. Tamam. Nereni Çünkü premier var. Premier var. Evet. Ve Geliyor. Be Zamanında aynı zamanda çekiyoruz yani. Evet. Çünkü hemen atacağız. YouTube'a paylaşacağız. One more one more minute. Evet, Bir dakika var daha. Bir daha kaldı. 1 dakika daha. Hey! Are you excited? gibi gibi. Gibi gibi yani. Gibi gibi. gibi, gibi, gibi. Şey nabızda many a lot a lot of people here a lot no you guys are not it so kişi bekliyor wow. Wow. Wow. Wow. Wow. wow wow wow wow veronica i think he's going sing about it. Yeah. of course don't you know i'm the best i don't want to fight fight fight fight fight i'm gonna rest hey hey hey hey hey not because it was a you know i'm hey. and you know i'm the best i don't like to fight for because hey. I'm not the rest you do not stand this <laughs> you know this yeah, is too much i don't much. like you and this guy you know what he's Ani zapest. Go our left. Hey. Okay, okay. guys, okay. guys, that was just a test. <laughs> uh, uh, uh, uh, uh, seconds, five. Bir. Başladı. Veronica baby o. Oh Okay, okay. Veronika, yanımda kal. Okay, okay. Mama Sita. Okay, let's go, let's go, let's go. Translate yeah. Devam edelim. Awesome, let's go. sonuçta ucunda ölümü var, hapisi var. Veronica, benimle kal, benimle kal, bu gece benimle kal. Yani <Gülüyor> <Tamam>, bu gece benimle kal. Bu gece Benimle kal. Açtım evet, ben ne kalsın aşkta gülüyor. Herkesin sağı ben kazandım yok. Sonra bir yok, cevabım yok. Cevabı, okay, okay. Gerçekten çok şey, onun akışı çok güzel. Gerçekten burada yani ve başlangıç şekli de, onun başlangıç şekli de gerçekten mükemmel. yani was so. Which which which intrast on it really simple ah Edensilla Tutiyor şimdi bilmiyorum. Yani very casually Calmack istiyorsan, your son. Edensilla. Diyelim. geceleri <gülüyor> Beni rahatsız diyor. Yani, teo. Beni ruhlar açtığım gelip beni kurtar. Yaptığım bundan ne olur? Kapında bekleyebilirim. Herkese kötü zannetmeye bilirim. Sevmeye meylinle yüreğim. belki oh Yeah, oh uh, yeah, yeah it right now. Okay, we Evet. <güler> <güler> yeah, dinlememiz lazım diyor. Dinlememiz lazım. Evrenlikar yanımda kal. Yanımda Ne kadar ne son. accent'ın sonuna öyle ya or gitmelisin you should go. Ama benimle kal bu demek ki? Yani şey gibi ya. Univverse psikolojisi. Go go boy I want you to stay. Veroni sen de kal ya. Sen de kal o Karanzo de Lial. Como que eu bebi dessa? geldim aynı Bu gece yanımda kal, yanımda da O silah vurmak istiyor? Ya denemez. Oh this oh, is Bu da Sende evet. Sen de git ya, Veronica, ya çok Ya çök Sen Getekin send send mı? Ya yani, tamam. Bilmiyorum neyse. Adatsı'ya -di ne gidebilirsin yani. Yok gidemeyiz. Ya, Dönemeyiz. gidebilir. Yok ne Ne? Böyle yapma. Yok. Yok, yok. Yok. Veronica, benimle kal, Benimle kal, Bu gece benimle kal. Bu gece kal. Benim evet, Bu Hmm. nice. nice. Nice. Gerçekten iyi, gerçekten iyi. Bunu beklemedim gerçekten. iyi olacağını bekledim. Yan zaten. iyi olacağını bekledim ama bu kadar iyi olacağını hiç düşünmedim, beklemedim böyle. Tamam. Biraz da bana Bu gece polisi bu. adet. polika Senin daha uzun. ''Kolyesi kulye polis bu adet polika anlamadım sorma sorma anlamadım sonu tan consequence right at the end uzun toll actually benimle benimle bu gece benimle bu gece yanımda kal, yanımda kal Veronica, Buena Memasita Hazırda balizi sar, bir sigara sar Sonuçta ucunda ölümü var Hapisi var Veronica, benimle kal, benimle kal Bu gece benimle kal Bir dakika, bir dakika, bir dakika Gerçekten gerçekten gerçekten, gerçekten. Çok, iyi, çok, iyi, çok iyi, çok iyi Çok güzel Ay, Çok ateşli Gerçekten <gülüyor> Veronica, Hidra'ya dön, lütfen <gülüyor> Gerçekten gitmen gitmelisin git yani git. Bence gitmelisin. Bir dakika. Az önce sen dedin ki git. Dönme. Dön dedim. dön Şimdi git diyorsun. Yani you git diyor. Ha tamam. benimle kal. Benimle benimle kal. I'm proud to say we were part of the first people that watched Yeah, definitely part of the first people that watched. Even just look at look at the comments, man. İyi Evet ne çekiyorsunuz? Wow, can Sikmiş. What's that? Gerçekten neden neden kötü diyorlar ya? Bu çok iyi bence ya. 7/10. Ana bizatiğim bu da. Heck. 5/10. Çok iyiydi ya. Çok iyiydi. 10/10. 4 Fo. <Gülüyor> Geçekten bir şey diyeceğim. Bazıları var. Çok kötü. Bazıları var. Aha. belki online şey belki online tür bir rap değil. Hıh. Anladın mı? Alabilir şey yani nabız gibi rap falan bekliyorlar. Bekliyorlar. Bekliyorlar dur. Bekliyorlar. Evet. Ama benim için çok iyiydi. For me it over ten. Um, çok iyiydi gerçekten çok. Also. Also. 10 üzerinde seconds. seconds. Sekiz, sekiz, sekiz, sekiz. Evet, bu işte arkadaşlar çok teşekkür ederiz beklediniz için Yo yo, yo yo yo Veronica Come to me 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Bir dahaki seferin koruyun kadar barış